Arkadaşım selamlar ben İsmail Hocan sml Hoca Matematik YouTube kanalındasın Hoş geldin AYT 2023 Hedef Full Matematik Kampımızda sevgili arkadaşlarım Limit ve sürekliliğin small testini Yeşil testini en kolay testini Çözeceğiz Bu kolay testten sonra arkasından 2 tane sana Orta düzeyde test çözeceğim ve En sonunda da large testi Kırmızı testi çözeceğiz arkadaşlarım Biraz beyin yakan sorulardan oluşan Kırmızı testimizi çözeceğiz ve Limit sürekliliğe noktayı koyacağız Yaklaşık e, totalde 110 tane falan örnekle sevgili arkadaşlarım bu konuyu da bitirmiş olacağız ve daha sonrasında türev konusuna geçmiş olacağız. Hazırsan geçelim testimizin çözümüne. Evet şöyle biraz ekranımızı da yaklaştıralım ki sen de rahat gör, rahat oku soruları. Öncelikle arkadaşlarım ilk sorumuza bakalım. Şöyle kalemimi de diğer elimle alayım. Aşağıda e, f(x) fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre f(x)'in bu aralıkta sürekli olmadığı noktaların apsisleri toplamı sorulmuş. Sürekli olmadığı noktaların demiş bakın. Şimdi arkadaşlar burada -2 noktasının süre -2 noktasında fonksiyonun süreksiz olduğunu görüyoruz. 4 noktasında fonksiyonun süreksiz olduğunu ve 5 noktasında fonksiyonu sürekli olamadığını görüyoruz. Çünkü tanımlı değil ama bize zaten sürekli olmadığı noktaların apsisleri toplamı sorulmuştu. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım 5 artı 4 9 yapar. Eksi 2 daha 7 yapar. Cevabımız B seçeneği olur. Geçtim 2. F fonksiyonu x eşittir 2 hapsi noktada sürekli olduğuna göre m eksi n farkı kaça eşittir diye sorulmuş. Bakın sürekli ise sol, sol limit sağ limite ve bu da görüntüye eşittir. 2'yi burada yerine yazıyorsunuz. 4 artı m eşittir 6 diyorsunuz arkadaşlarım. Buradan m eşittir 2 gelecektir. Eksi bir de n'ye bakacağız. 2'yi burada yerine yazdığımız takdirde bakın m'de 2 idi. 3 kere 2 6. 2'nin karesi kaç yapar arkadaşlarım? 4 yapar. 6 kere 4 24. Artı n'nin neye eşit olması gerektiğini biliyoruz. O da 6'ya eşit olması gerekiyor. Demek ki n kaçmış? Eksi 18'miş arkadaşlar. Buraya da eksi 18 yazacak olursak. 2 eksi eksi, eksi 18'den şunlar artı yapar. Kaç yapacaktır cevap? 20 yani cevabımız bursa seçeneğiymiş. Geçtim 3'e. fx fonksiyonunu vermiş. Sürekli olmadığı x tam sayı değerlerinin toplamı. Bakın sürekli olmadığı x tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. O halde bizim paydamızı sıfır yapan değerler soruyor. Bakın süreksiz sorulmamış sürekli olmadığı diye soruluyor. Mutlak değer x eksi 3 eksi 4'ü biz sıfır yapan değerleri arıyoruz. Yani mutlak x eksi 3'ün 4 olduğu değerleri arıyoruz. x eksi 3 burada ya 4'tür yani x 7'dir. Ya da x eksi 3 eşittir eksi 4'tür yani x eşittir eksi 1'dir arkadaşlarım. Böylelikle bunların toplamı sorulduğuna göre 7 ile eksi 1'in toplamı bize 6'yı verir. Cevabımız E seçeneği olur. Geçtim 4'e. Bu fonksiyon tüm gerçeği sayılarda sürekli olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır? Bakın iki tane kritik nokta var. Birisi eksi 1 bir, öteki artı 1. Bir. Eksi 1'in sol tarafını şurada yerine yazıyorsun. Sağ tarafını da şurada yerine yazıyorsun ve birbirine eşitliyorsun. Böylelikle eksi m artı n eşittir. Eksi 1'i şurada yerine yazarsanız 4 gelecektir. Daha sonrasında 1 bir için. biri burada yerine yazdınız 12. Eşittir. 1'i bir de burada yerine yazacaksınız. N artı 7. Bakın N artı 7 12 ise N 5'tir arkadaşlar. N 5 ise eksi M eşittir. 5'i karşı yatarsanız eksi 1 gelir. de buradan 1'miş. M ile N'nin toplamı sorulmuş. M 1'di. n de 5'ti. İkisini toplarsanız 6 cevabını bulursunuz. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Ve devam ediyorum. 5. sorumla. Limit X'ler 3'e giderken 6 eksi 2'nin artı 3 bölü 27 eksi 3 x'in kare eksi 2 limitinin değeri kaça eşittir diye sorulmuş. Öncelikle yapmamız gereken iş eksi 3'ü x gördüğümüz yere yazmak. Şurada yerine yazarsanız 6 eksi 3'ten 9 gelir 9'un kare 3'tür 3 artı 3'ten üst taraf 6 gelir. Alt tarafta ise eksi 3'ü şurada yerine yazarsanız 9 9 artı 27 36 36'nın karekökü 6 bir de yanında 2 var. Üst tarafı 6 alt taraf 4 sadeleştirirseniz 3 bölü 2 geldiğini görürsünüz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Devam ediyorum 6. soruyla. X'ler 4'ün sol tarafına yaklaşırken bu limitin değeri kaça eşittir? Bir kere zaten şurası 16 o bir köşede dursun. Şimdi şuna bakıyoruz 4'ün sol tarafı demiş. 4'ün sol tarafında yani 4'ten küçük bir sayıdan 4'ü çıkarırsanız içerisi negatif olacaktır mutlak değerin içerisi. Dışarı nasıl çıkar? 4 eksi x diye. Alt tarafta da x eksi 4'ümüz var. Böylelikle bunu buna oranlarsam eksi 1 gelir. Bakın şuranın limiti de eksi 1'miş. Eksi 1 artı 16 bize kaçı verir? 15'i o halde cevabımız C seçeneğinde verilmiştir deriz. Devam ediyorum 7 ile. X'ler E'ye yaklaşırken bu ifadenin limiti kaça eşittir diye sorulmuş. Yerine yazacaksınız. P üzeri E eksi E artı L'en E kare eksi X üzeri e, X'imiz sevgili arkadaşlarım E'ydi. Üzgünüm oraya hemen yazalım. E üzeri ln E. Bakın arkadaşlar e-e 0'dır pi üzeri 0 1'i verir artı 2'yi başa atarsanız şu şekilde elene de 1'di bakın burası da 2 geldi eksi e üzeri elene 1'di e üzeri 1 de e'yi verir bakın şurası 3 yan tarafta da eksi e'si var 3 eksi e bize cevabı verir 7. sorumuzun cevabı a'ydı deriz geçtim 8'e x'ler 2'ye yaklaşırken bu ifadenin değeri kaçtır diye sorulmuş 2'yi yerine yazacağız 2'nin karesi 4. 4'e 4 ekledim. Şu kısım 8. 2 kere 3 6. 2 çıkardım. 4. Daha sonrasında logaritma kitabanında 8 bize 3'ü verir. Logaritma kitabanında 4 2'dir. Artı bir de yanında 2 var. Bunları toplarsanız doğru cevabın 7 olması gerektiğini görebilirsiniz. Doğru cevap C seçeneğiydi. Geçtim 9'a. X'ler 3'e yaklaşırken bu ifadenin limiti kaçtır diye sorulmuş. Üst tarafı X'e X ve artı 5'e 3 diye ayıracak olursanız üst taraf X artı 5 5'e çarpı x eksi 3 yapar alt taraf ise 3 eksi x gelir burada x eksi 3 ile 3 eksi x'i sadeleştirirseniz arkadaşlarım neden bunu yapıyoruz çünkü üst taraf 0 alt taraf 0 geliyor 3 yerine yazıldığı takdirde 0 0 belirsizliği vardır dolayısıyla çarpanlarını ayırıp sadeleştireceğim x eksi 3 ile 3 eksi x birbirinin eksilisi olduğu için burada bir tane eksi 1 kalır ve şimdi 3'ü yerine yazarsanız 3 artı 5 8 yapar önünde de eksisi var o halde cevabımız eksi 8 olacaktır 128. sayfamızı bitirdik. Testimizde şöyle uzaktan da bir bakalım isterseniz. Gayet standart konu anlatım sorular arkadaşlarım. Ve geçiyoruz 10. sorumuza bir diğer sayfada. X'ler pi bölü 2'nin sağ tarafına yaklaşırken demiş bize. Şu ifadenin değeri kaçtır? Şimdi öncelikle şöyle düşünün. Pi bölü 2 dediğimiz açı şurasıydı. Pi bölü 2'nin sağ tarafı demek. Aslına bakarsanız. Pi bölükten biraz büyük yerler demek yani arkadaşlarım Şuradaki açı gibi sinüs x'in mutlak değeri bölü sinüs x sinüs x ikinci bölgede pozitif olduğu için Burası sinüs x diye çıkar sin x bölü sin x 1'dir kosinüs x ikinci bölgede negatif olduğu için eksi kosinüs x diye çıkar alt tarafta kosinüs x'ti bunları oranlarsanız eksi 1 gelir eksi 1 artı 1 daha kaç yapar 0 O halde 10 sorumuzun cevabı C seçeneğidir deriz geçtim 11'e Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için f'in 1'in sağ tarafındaki limiti 4 f'in 1'in sol tarafındaki limiti eksi 2'dir demiş. Olduğuna göre bu limitin değeri kaçtır diye soruluyor. Öncelikle arkadaşlarım 3'ün sol tarafını yerine yazacağız. f 4 eksi 3'ün sol tarafı artı f 3'ün sol tarafından 2'yi çıkaracaksınız. Bölü f 10 eksi 3'ün sol tarafının karesi diyeceksiniz. Şimdi 4'den 3'ün sol tarafını çıkarırsanız 1'in sağı kalır. 3'ün solundan 2'yi çıkarırsanız 1'in solu kalır. 3'ün solunun karesini alırsanız 9'un solu yapar. ondan 9'un solunu çıkarırsanız 1'in sağ tarafı olur. Pekala 1'in sağ tarafında limit kaçtı? 4'tü. O halde 4 artı 1'in sol tarafında eksi 2'ydi. Bölü. 1'in sağ tarafında yine sevgili arkadaşlarım 4'tü diyebiliriz. 4'den 2 çıktı. 2 çabuk. Bölü 4 bize cevabı verir. Doğru cevap 1 bölü 2 yani E seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Geçtim 12 Bu limitin değeri kaçtır? 3 yerine yazarsanız 0 bölü 0 belirsizliği geldiğini görürsünüz. Bu tarz belirsizlikleri yok etmek için çarpanlarla ayıramadığımız için bu ifadeyi ben üst tarafın eşleniyle genişletiyordum. Artı 3 yazıyordum. Pekala üst taraf ne olur 2 kare farkından? X artı 6 eksi 9 olur. Bölü alt tarafta ise x eksi 3 ile sevgili arkadaşlar. Karekök içerisinde x artı 6 artı 3 kalır. Üst tarafa bakıyorsunuz x eksi 3. Ben bu x eksi 3 ile şunu sadeleştiririm ve 3'ü yerine yazarım. Üst tarafta sadece 1 kaldı. Alt tarafta ise 3 artı 6 9 yapar. 9'un karekökü 3'tür. 3 artı 3 6 yapar. Bakın cevap karşımızda. Doğru cevap 1 bölü 6 olacaktı. Yani 12. sorumuzun cevabı B idi. Ve devam ediyorum 13 le. Bu limitin değeri kaçtır diye sorulmuş. Eksi 2'yi yerine yazarsanız 4 eksi 4 artı 13 gelir bakın. 13. Yani üst 13 13'muş arkadaşlar. Alt tarafa bakıyoruz. Eksi 8. Şu kısım artı 12. Şu kısım artı 4. Ve şu kısımda artı 5 yapar. 12'den 8 çıktı 4. 4'e 4 eklediniz 8. 8'e 5 eklediniz 13 geldi. Üst tarafı 13. Alt tarafı 13. 13 bölü 13. 1 verir. Yani 13. sorumuzun cevabı D seçeneğiydi sevgili gençler. Sanki bir belirsizlik varmış hissiyatı uyandırıyor ama Hani öğrenci neden yazıyorum bu soruları Öğrenci arkadaşlarım burada 0 0 belirsizliğinden çarpanları ayırmaya falan odaklandığı için Direkt soruda çarpanları ayırmaya girişenler için Gayet e, cukkala, cukkalamalık bir soru 14. soru M ve N Gerçeği sayılar olmak üzere Bu ifadenin limitin değeri 2 imiş 3'ü aşağıda yerine yazdığınız takdirde 0 geliyor Yani tanımsız gibi Ama tanımsız değil cevap 2 imiş o halde burada tanımsızlık değil belirsizlik var. Yani üst tarafta sıfır gelmedi O halde sevgili arkadaşlarım üst tarafta ben x gördüğüm yere 3'ü yazdığım takdirde bakın ne gelecekmiş sıfır. 9 artı 3m artı n e, eşittir sıfır. Buradan arkadaşlarım 3m artı n ne olacakmış? Tabii ki eksi 9 olacakmış. Şimdi bu cepte. Tamam bu cepte. Daha sonrasında ise üst taraf üst taraf. Mutlaka ama mutlaka x-3 çarpanı olacak. x-3 çarpanı var. Hatta ve hatta bir daha kontrol etmek istiyorum. Tamam sıkıntı yok. x-3 çarpanın yanında bir de sevgili arkadaşlarım x artı bir şey çarpanı var. Bölü alt taraf ise x-3 ile x artı 3'ün çarpanı değil mi? Şu şekilde. Ve x'ler nereye yaklaşıyor? 3'e yaklaşıyor. Burada x-3'lere bay bay dedikten sonra 3'ü burada ve burada yerine yazdığımız zaman cevap 2 geliyormuş. Yani 3 artı soru işareti bölü 3 artı 3 kaç yapar 6 eşittir kaçmış 2 o halde arkadaşlarım 6'yı karşıya atarsanız şu şekilde 3'e ne eklersem 12 yapar 9 yani şu kaçmış 9'muş demek ki sevgili arkadaşlarım şurası 9'muş yani x 3 ile x artı 9'un çarpımıymış x 3 ile x artı 9'un çarpımıymış arkadaşlarım bizim şuradaki ifademiz çarparsanız x kare artı 6 x 27 gelir bu da arkadaşlar neye eşitmiş? x kare artı mx artı neye. Hani en başında hocam şunu yapmıştık ya. Ne işimize yaradı peki? Hiçbir işimize yaramadı arkadaşlar. Burası hiçbir işe yaramadı. Ee, çünkü zaten şuradan m'yi ve neyi bulabiliyoruz. Demek ki bunları silebiliriz artık. Pekala. Bakın 6 m'ye n eksi 27'ye eşit arkadaşlar. O halde n değeri sorulmuştu. n'nin eksi 27 olduğunu bulduk. Doğru cevabımız d seçeneği olacaktı. Geçtim 15'e x'ler y bölü 2'ye yaklaşırken işte bunun limitini bul demiş bize hadi bakalım üst taraf 2x kare artı x'ye eksi y kare yani ben burayı 2x'e x diye ayırırım tamam 0 bölü 0 belirsizliği geliyor burayı da y ve artı y diye ayıracağım şurayı artı y burayı y dersem bakın çapraz çarpıyorum 2x'ye eksi x'ye x'yi verir yani üst taraf x artı y ile sevgili arkadaşlar düz bir şekilde toplarsanız 2x eksi y'nin çarpımı Alt taraf ise iki kare farkından 2x eksi y ile 2x artı y'nin Tabii ki çarpımı. Burada sevgili arkadaşlarım şunlar gider ve siz burada x gördüğünüz yere y bölü 2 yazarsınız. Y bölü 2 artı y bölü bakın yazıyorum. 2 çarpı y bölü 2 y yapar artı y üst taraf 3 y bölü 2 alt taraf 2 y Tabii ki burada y'leri götürebilirsiniz. 2'yi de ters yeri çarparsanız 3 bölü 4 geldiğini görürsünüz. O halde bu da bizim cevabımızdır. Yani 15. sorumuzun cevabı da D seçeneğiymiş arkadaşlar. 16. sorumuz. Limit x'ler 4'ün sol tarafına yaklaşırken ve x'ler 6'nın sağ tarafına yaklaşırken buradaki ifadelerin limitleri toplamı sorulmuş. Pekala düşünelim. Şimdi üst tarafı bir çarpanlarını ayırmaya çalışalım. x'e x burayı da x'i 4'e artı 1 diye. Burayı x'e x bu kısmı da sevgili arkadaşlar 6'ya 2 diye ayırabiliriz. Şimdi burada 6'yı 2 diye ayırmak bir anlam ifade etmeyecek. Çünkü zaten x'ler 6'ya gidiyor. Zaten kökümüzde yok 6 diye paydada falan. Dolayısıyla direkt yerine yazabilirsiniz. Üst tarafa bakalım şimdi. Sol tarafta. x eksi 4'ün mutlak değeri çarpı. x artı 1'in mutlak değeri. Bölü x eksi 4 dediniz. Artı 6'yı direkt yerine yazın. 36 artı 6 kere 8 48 artı 12. Bakın şurası 60 yapar. 60'a 36 eklerseniz 96 gelir. Bunu da 6'ya bölerseniz arkadaşlarım 16 gelecektir. Yani şu kısım 16'ymış. Şimdi yan taraftayız. Bakın gençler. X'ler 4'ün sol tarafına gidiyordu. Yani 4'ten küçük. 4'ten küçük bir sayıdan 4'ü çıkarırsanız negatif bir sonuç elde edersiniz. Yani burası dışarı 4 eksi x diye çıkar. 4 eksi x eksi 4'e bölerseniz eksi 1 kalır. 4'ü getirip şurada yerine yazarsanız 4 artı 1'den burası 5 gelir. Bir de eksi 1 ile çarparsanız bu kısımda kaçmış? Eksi 5'miş. 5 ile 16'nın toplamı sorulmuş bize. Doğru cevabımızın 11 olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevap C seçeneğiydi. Ve son sorumuz 17. soru. fx fonksiyonu x eşittir 3 hapsizli noktada tanımlı ama sürekli olmayan bir fonksiyon olmak üzere. x3'e giderken 3 fx 4 eşit 8 eşitliği veriliyor. Buna göre f3 değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın arkadaşlar 3 noktasında tanımlıymış ama süreksizmiş. Ee, ve biz şu limit değerinin 8'e eşit olduğunu da görüyoruz. F3 değeri hangisidir? Şimdi yerine yazdığınız takdirde 3'ü 3 çarpı F3 eksi 4 eşittir 8 diyeceğiz. Eksi 4'ü karşıya attığınız 3 çarpı F3 arkadaşlarım eşittir 12'ymiş. Doğru mu? O zaman F3 değeri kaçtır? Tabii ki 4'tür. Şimdi bu ne demektir? Aslına bakarsanız limiti. Yani limit X 3'e giderken F3, Fx diyelim içeriye. İçeriye Fx diyelim yoksa olmaz x'in 3'teki limiti 4'müş şimdi bu fonksiyon sürekli olmadığına göre Demek ki görüntü arkadaşların görüntü neye eşit değil limit değerine eşit değil Ben limit değerini kaç buldum 4 o zaman görüntü dediğimiz F3 4'ten farklı olmalı yani cevabımız a olamaz arkadaşlar 4 olamayacaktı doğru cevap a seçeneğiydi 17 tane Birbirinden güzel, öğretici, basit soru çözdük arkadaşlar. Bir sonraki testimizi beraber çözmek dileğiyle medium testte görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.